İmminoterapi veya aşı olarak bilinen yaklaşım her alerjide standart uygulanan bir tedavi değildir. Öncelikle kronik hale gelmiş. Yani artık birkaç yıla aşmış ve ilaç kullanımı ya da sınırlı frenlenebilen ya da engellenemeyen alerjileri bu kategoriye almak lazım. Aşı uygulamaları temelde bir etkene karşı yapılan uygulamalardır. Yani polenlere ve Ev, tüyü, ev akarları gibi bir kaynak bulmak gerekir. Dolayısıyla öncelikle o kişiye alerji testi yapılacak. Etken bulunacak fakat etken bulunması da yetmez. Bu etkenle kişinin, alerji hastasının şikayetleri arasındaki uyuma bakılacak. Yani ev akarlarına karşı problem tespit ettiğimiz bir hasta kış aylarında benim şikayetim artıyor diyorsa yani bu şikayeti test sonucunu teyit eden bir şikayet de ortaya koyuyorsa dolayısıyla böyle bir aşılama düşünülebilir ya da polen alerjisi testleri pozitif çıkmış ve o mevsime uyan bir biçimde mesela ilk bahar aylarında şikayeti artan bir hastaysa evet o zaman da bir polen aşılaması düşünülebilir.